Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber tavuk dünyasından sevilen bir menüyü çekeceğiz. Menünün tavuk kısmını çekeceğiz. Öncelikli olarak menümüzün adı bir köri ve malzemelerimizi sayarak başlıyoruz. Şurada gördüğünüz gibi tavuklarım var. Marinasyonu için 1,5 yemek kaşığı sirke. ve elma sirkesi kullandım. 2 yemek kaşığı zeytinyağı. Bir tatlı kaşığı kekiğim, bir çay kaşığı karabiberim, bir çay kaşığı tuzum ve 2-3 diş sarımsak, Sarımsağınızın boyutuna göre miktarını ayarlayabilirsiniz. Benimkiler küçüktü diye fazla kullandım. Şöyle tavuklarımı hemen büyük bir kabıma alıyorum. Üzerine hemen zeytinyağımı döküyorum. Şöyle güzelce. Sonra sirke mi ilave ediyorum. Ardından baharatlarımı döküyorum. Ve hepsini birbirine güzelce yedireceğiz. Bu marine işleminde buzdolabında 1-2 saat bekleteceğim. Güzelce baharatlarımı yesin. Son halimiz gördüğünüz gibi şu şekilde. Üzerini streç filmle kapatacağım ve dinlendikten sonra sizlere göstereceğim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi tavuklarım gayet güzel bir şekilde marine oldu. Rengi de böyle. Tavamı ocağa koydum. Yüksek ateşte altını yaktım. Güzelce ısınıyor ve ocağa geçiyoruz. Tavukların haşlanmasını istemediğim için ocağımı gördüğünüz gibi yüksek ateşte yaktım. Tavamın iyicene kızmasını bekliyorum. Tavam iyicene ısındı. Şimdi tavuklarımı güzelce ilave edeceğim. Bu aşamada ara ara karıştırarak güzelce kızarıp pişmesini bekleyeceğim. Gördüğünüz gibi çavuklarım güzelce kızardı. Şimdi ocağın altını biraz kısıyorum. ve 1 yemek kaşığı mi 1 yemek kaşığı zeytinyağını da gördüğünüz gibi açtım ve bunu tavuklarımın üzerine ilave ediyorum 1 dakika kadar da bunları güzelce karıştıracağım Gördüğünüz gibi bütün tavuklarımı eşit bir şekilde yedirdim ve üzerine küçük çay bardağının yarısı kadar sütün var. Onu yavaş yavaş ilave ediyorum. Şöyle karıştırarak karıştırarak. üçünü kesmemeye çalışıyorum Kapak topak olmasını istemem şöyle kanalında ilave ediyorum hemen ve küçük paket kremanın yani 200 mililitre kremanın yarısını üzerine ilave ediyorum bir mililitre kadar yani şöyle enfes koktu şu anda şöyle biraz kremanda pişireceğim ondan sonra sunumuna geçeceğim sunumda görüşmek üzere gördüğünüz gibi tabağıma koydum son şekli böyle Nefis kokular yayılıyor üstünden. Denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada barbeküs videomda tavuk dünyasının makarnasını ve salatasını çekmiştim. İsterseniz yanına aynı makarnayı ve salatayı yapabilirsiniz. İsterseniz pilavla da servis edebilirsiniz. Ben bugün sadece tavuk pilav yaptım. Şu şekilde. Denemenizi tavsiye ederim. Videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Daha farklı videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.